Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün geçtiğimiz günlerde kutusunu açtığımız, ardından da incelediğimiz Mi 10T'nin kamera performansı ile karşınızdayız. Normalde biliyorsunuz bizler telefona kamera performansı çekmiyoruz ama Xiaomi Mi 10T'nin kamera performansı ile ilgili pek çok soru geldi bunun üzerine biz de özel bir video hazırlayalım istedik arkadaşlar. Biliyorsunuz Mi 10T Pro modeli dışarıdan bakıldığında hayli farklı bir kamera tasarımına sahip. Yani baktığımız zaman diğer modellere hiç benzemiyor. Hatta şöyle baktığınız zaman dışarıdan sanki bir tane büyük, dört tane küçük kamera varmış gibi görüyorsunuz. Hadi bunun bir tanesinin flash'ı olduğunu anladınız. Diyorsunuz ki yanında herhalde üç tane de kamera var. Fakat hayır arkadaşlar o dolguların bir tanesi de kapalı. Yani toplamda burada üç tane kamera bulunuyor. Burada 108 megapiksellik f1.7 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameramız var. Bu büyük görünen kamera. Onun altında 13 megapiksellik bir ultra geniş aşama kamerası ve 5 megapiksellikte makro kamerası bulunuyor. Peki bu kameraların fotoğraf performansı nasıl? Aslında bizim izleyicilerimizin en çok merak ettiği soru buydu. Şimdi biz aslında incelemede bazı fotoğraflara yer vermiştik ama çok geniş detaylı ve kapsamlı değildi bu fotoğraflar. Şimdi ise hemen hemen her Modda fotoğraflar çektik, videolar çektik. Bunları göstereceğiz sizlere. Yani ultra geniş açı olsun, makro olsun, işte yakın çekim olsun, flaşlı çekim olsun, gece çekim olsun. Pek çok fotoğraf çektik. Şimdi bu fotoğrafları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Muhtemelen bu fotoğrafları gördükten sonra Mi 10T Pro modelinin fotoğraf performansı hakkında da Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğraf performansı tatmin edici. Tabii ki gece çekimlerinde bir tık daha kaliteli olmasını ben beklerdim açıkçası. Bu kadar havalı bir kurulumdan fakat gece çekimlerinde o kadar da hani e, memnun edecek bir seviyede değil. Tabii burada telefonun fiyatını da göz ardı etmemek gerekiyor. Üst segment bir cihaz olmasına rağmen Xiaomi bu cihazı 6000 liranın altında bir etiketle satışa sundu ki 5800 liraydı bu telefon ilk çıktığında. Şimdi arkadaşlar gelelim telefonumuzun video performansına. Burada telefonla 8K 4K çekimler yapabiliyoruz. Bunu size hemen belirtelim. Ve şimdi telefonla hem gece hem gündüz çektiğimiz videolarla sizleri baş başa bırakalım. Evet gördüğünüz gibi video performansı da bu şekildeydi. Peki telefonumuzun ön kamerasının performansı nasıl? Ön kamerayla da birkaç tane fotoğraf çektik. Şimdi sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakalım. Ardından kapanışta yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 10T Pro modelinin kamera performansı bu şekildeydi. Yani herhalde artık bu videodan sonra ya acaba şurada nasıl çeker, karanlıkta nasıl çeker, yakında makro çekimi nasıldır vesaire gibi sorular kalmamıştır aklınızda. Çünkü hemen hemen bütün modlarda fotoğraflar çekmeye çalıştık sizler için, videolar çekmeye çalıştık. Yani özetle baktığımız zaman tabii bu bir kamera odaklı bir cihaz değil ve fiyatı da arkadaşlar dediğim gibi 6000 liranın altında. Eğer çok iyi fotoğraf çeken bir cihaz istiyorsanız Mate 40 Pro satışa çıktı biliyorsunuz. Onun da 14.000 lira gibi bir fiyatı var. Yani 14.000 lira nerede? 5.800 lira nerede? Yani arada dağlar kadar fark var. Tabi burada hani kamera kurulumu çok havalı gözüküyor diye öyle çok üst düzey şeyler, üst düzey yetenekler beklememek gerekiyor telefondan. Ama bu fiyata alınır mı diye soracak olursanız aile aile alınır diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.